Bu gördüğünüz da Çin'deki diğer bütün Budalar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Arkasında 338 yılına ait olduğunu gösteren bir yazı var. Bu Çin'deki bütün Buda heykelleri arasında bugüne kadar gördüğümüz en eski tarih. Hatta sadece bizim müzemizde de değil, dünya üzerindeki her yerde. Üzerindeki tarihin yanı sıra dönemi içinde büyük bir heykel olduğunu düşündüğümüzde bunun bir şaheser olduğunu itiraf etmek zorundayız. Heykel yaşına göre çok iyi bir durumda olmasına rağmen bazı parçalarının eksik olduğu hemen göze çarpıyor. Heykelin arkasına bakacak olursanız kafasının arka kısmında ortasında bir delik olan kare şeklinde bir çıkıntı görebilirsiniz. Bu bir zamanlar Buda'nın arkasına büyük ihtimalle bir şemsiye olduğunu tahmin ettiğimiz bir objenin takılı olduğunu gösteriyor. Heykele baktığınızda ucunda boncuklar olan bir şemsiyeyi ve bu şemsiyenin bağlı olduğu çubuğu hayal edebilirsiniz. Heykelin ön tarafında üç tane delik var. Dıştaki deliklerin koruyucu aslan şekillerini, ortadakinin de bir çiçeğini desteklediğini düşünüyoruz. Siyaha ya da maviye boyalı olduğuna inandığımız kafası dışında heykel tamamen altın rengine boyanmış. Orta Asya'dan misyoner Budist rahipler demek ki 338 yılından önce Çin'e Buda görsellerini getirmişler.